Herkese merhaba. Ben Tol Gözbek. İki gün önce kanalımıza bir haber yaptık. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet blok yetmiş ve 80 adet de F-16'yı modernize ederek Viper seviyesine yükseltmesiyle ilgili tabiri caizse o haberin arkasından büyük bir fırtına koptu. Önce bir sessizlik geldi. Arkasından da böyle bir şey var mı? Resmi bir başvuru var mı? Tolga sen bu haberi nereden öğrendin? Kaynağın var mı? gibi çok fazla soruyla karşılaştım ve bu sabah Amerika'dan beklenen haber geldi. Reuters'ın Amerika kaynakları Türkiye'nin bu başvurusunu doğruladı ve bununla ilgili bir haber yaptı. Ve sonrasında da işte İngiltere'deki BBC'den, Türkiye'deki NTV'ye, CNN'e kadar birçok medya yayın organı da bu haberi alarak kullandı. Şimdi bugünkü videomuzda malum iki gün evvel size Block 70'in özelliklerini Viper modernizasyonunu anlattım. Bugünkü videomuzda da Amerika bu alım kararını onaylar mı, onaylamaz mı? Kim ve hangi taraflar neler kaybeder, neler kazanır buna bakacağız. Türkiye'nin yol haritasına birlikte bakacağız. Tabii ki bu arada bu videoyu anlatırken ben bu habere nasıl ulaştım? O haberin de hikayesini size anlatacağım. Videonun son bölümünde de malum Türkiye ve Yunanistan arasında bir son dönemler içerisinde böyle giderek artan bir tansiyon var. Bu tansiyonla birlikte Yunanistan'ın da hava kuvvetlerini güçlendirmek için Fransa'dan Rafale uçakları alımı gerçekleştirdi. Onların da bu rakamın 48 adete kadar da çıkabileceği ifade ediliyor. Rafal'ların F3R modeli Yunanistan'a teslim edildi. Gündemde F4 modeli var Rafale uçaklarının. Bu Rafal'ın yeni versiyonunu Block 70 F16 Block 70'te size karşılaştırmaya çalışacağım. İki gün evvelki habere ben önce sabah saatlerinde birçok yabancı kaynağı okuyarak başlıyorum güne. Sosyal medyaların takip ediyorum ve çok dikkatli takip ettiğim kaynakların başında da Yunanlar geliyor. Şimdi Yunanistan'da savunma konularına merak çok fazla. Gerçekten kendini bu konuda yetiştirmiş çok sayıda gazeteci var. Ve tek odaklandıkları noktada Türkiye ve Yunanistan ilişkileri. Ve bu gazetecilerin de... Özellikle Amerika Birleşik Devletleri kaynakları çok iyi. Bunu niye söylüyorum? Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin teslimatı başlarken yani o Rus Hava Kuvvetleri uçakları kalkıp daha Türk hava sahasına girerken onlar da F-35 olayı Türkiye için bitmiştir diyerekten böyle bir haberler çıkmaya başladı. Ben açıkçası ne yapılacak ne edilecek beklentim farklı yönlendi ama gördük ki Amerika Birleşik Devletleri hemen daha o uçaklar e, inerken, yüklerini bırakırken hemen açıklamalara başladılar ve Türkiye'yi F-35 programından Amerika Birleşik Devletleri çıkardı. Şimdi bu kaynakların Yunanlı gazetecilerin Amerika kaynakları gerçekten sağlam. Tabi biz Türkiye'de herhangi bir şey içeriden bize gelmiyor. Ben bunları dikkatle izlemeye başladım. Bu söylemlerin ardına gazetecilerin, Yunanlı gazetecilerin bu haberlerinin yanına daha bir hafta evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde CBS röportajını yan yana koydum. Ve hikaye oluşmaya başladı. Tabii ki elimde bir belge olması açısından işte Amerika'daki Dışişleri Bakanlığı, diğer askeri komisyonların web sitelerine açıkladıkları şeyleri takip edip bir araştırma yaptım. Oradan da hiçbir şey çıkmadı. Ama bu karar, bu yaklaşım bana Türkiye'nin bu adımı attığını ortaya koydu. Sonuçta da bu adamları yan yana koyduğunuz zaman bir de bunu mantık süzgecinden geçirdiğiniz zaman doğru bir durum gibi gözükmeye başladı. Yani Türkiye bir taraftan işte F-35 programı için ödediği yaklaşık 1.4 milyar dolar var. Bu parayı kurtarmanın derdinde madem diyor F-35 olmayacak bu parayı nasıl kurtarabilirim derdinde. Ve mantıklı seçimde devam etmesi gereken de ek F-16 alımı hem ihtiyacı karşılamak hem eldeki F-16'ları bir nebze modernize etmek ve bu açığı milli muhalif uçak gelinceye kadar kapatmak. Buradan böyle bir mantıklı seçim olduğunu düşündüm. Ve bu yönde kaynağımı da bir Yunan savunma sitesi vererek bu haberi yaptım. Bu tabi sabah çok erken saatlerde yaptığım bir haberdi. Arkasından gün içinde yaptığım görüşmelerde bu haber Büyük oranda kesinleşmeye başladı. Ve bunun üzerine de biliyorsunuz her gün saat 19'da video yayınımız var. Sizlere bunun gerçekleşmek üzere oldu. Yani bu konuda Türkiye'nin bir adım attığı haberini sizlere hazırladım. Şimdi ilk videoda da belirttiğim için tekrar söylüyorum. Bu Türkiye'nin talebi letter of request yani bir e istek mektubu gidiyor Amerika'ya. Bizim 40 adet F-16 blok 70 alma talebimiz var bununla birlikte. 80 adet F-16'yı Viper modernizasyonuyla modernize edeceğiz. Bu e, talebimizle ilgili bize bir onay verin. Fiyat teklifi çıkartın. İlk videoda söylediğim gibi bu teklif önce Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na gidiyor. inceleme yapılıyor ve arkasından bir çalışma başlıyor. Bu sırada da kongre süreci işlemeye başlıyor. Kongreden bir ay içinde herhangi bir itiraz gelmezse bu onay yaşamasına giriyor. Çünkü Türkiye uçakları FMS olarak adlandırılan Foreign Military Sales yani dış askeri satışlar çerçevesi içerisinde almak istiyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri bu satışa ne der? Birincisi onayladığını varsayalım. Niye onaylar? Şimdi Türk Hava Kuvvetleri bütün geleceğini F-35 ve sonrasında gelecek milli muharebe göre bir planlama yapmış durumda. Ve elindeki bu F-16'ların geçmişteki modernizasyonlarıyla birlikte idareli bir şekilde bunu kullanıp Buraya doğru bir geçiş yapacaktı. F-35'ler gelmedi. F-35 tarafı kapandı. Ve Türkiye güç olarak, hava kuvvetleri güç olarak, işte bölgede İsrail'in F-35'leri var, Birleşik Arap Emirliklerine F-35 satışı konusundaki onaylar geldi, Yunanistan'ın talebi var ve bu konuda Türkiye'de diğer bölgedeki hava kuvvetlerine göre biraz daha geri kalacağı için bu açığı kapatmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri diyebilir ki, Türkiye bir NATO üyesi, bu... E, eksikliği giderilmesi için Türkiye'ye ben bu satışı onaylıyorum. Sonuçta bu satışa baktığımız zaman nereden baksanız modernizasyon projesiyle ek satışlarla birlikte bu en az 5-6 milyar belki 8-9 milyarlık dolarlık bir proje bu geliri de kaybetmek istemiyorum ve ben buna okey veriyorum. Birinci aşama vur Amerika eğer evet derse Amerikanın kazançları ve düşünceleri bu yönde olur. Türk Hava Kuvvetleri' ek bir uçak kabul etmiş, kazanmış. Bu geçiş süresinde idare edebileceği bir fidoyla modern anlamda bir filoya ulaşmış olur. B şıkkı başta kongre olmak üzere veya Amerikan Dışişleri Bakanlığı bunu bu talebini Türkiye'nin reddedebilir. Veya kongreden bu konuda bu yönde olumsuz bir karar çıkabilir. Burada ne olur? Türkiye bu uçak ihtiyacı için bak ben Amerika'ya başvurdum. Amerika bu ihtiyacımı karşılamadı. Ben farklı yönlere doğru bir e, de, araştırmaya girebilirim. Yani işte Rus uçağımı alırım, İngiltere'den Eurofighter'ımı alırım, Çin'de mi konuşurum, işte Pakistan'dan JF-17 mi alırım gibi. Ben bak sen reddettin bunu, F-35'imi de vermedin. Ben alternatif bir yola gidiyorum diyebilir. Şimdi tabii bu adım S-400'den sonra Türkiye böyle NATO gözünde farklı bir yere çıkartabilir. Bir taraftan da dünyada birçok denge değişiyor. Yani NATO'nun durumu artık sorgulanıyor. Örneğin Fransa biliyorsunuz bu videolarımızda da konuyla ilgili çok kısa bilgi vermiştim. Avustralya'ya satacağı nükleer denizaltı ihalesini kaybetti. Son anda artık hani giden bir iş durduruldu ve tekrar Amerika'ya döndü Avustralya. Fransa'nın kaybı yaklaşık 90 milyar dolar. İşte bunun üzerine Fransa çok saldırgan bir şekilde ben dedi NATO'nun askeri gücüne geri dönmüştüm. Tekrar çıkıyorum hatta NATO üyeliğimden bile çıkıyorum diyebildi. Bu kaybını karşılamak üzere Yunanistan'la işte gemi satışları, Rafal uçaklarının sayısının 48'e çıkması gibi böyle enteresan alım anlaşmaları gerçekleştirdi. Hatta Yunanistan dün bu satış anlaşmalarını gemi, ve e, gemide de tabii daha önceden de Aster 30 füzesi var ki bu denizden atılan, satıdan atılan e, işte Türkiye'nin geliştirdiği Atmaca gibi füzeleri vurabilecek kapasitede. Bunlarla birlikte bunlar tabii 5 milyar euroluk devasa bir ihale ve Yunanistan bu anlaşmayı onayladı. Üzerine de çıkıp artık Fransa benim partnerimdir, Türkiye bana saldırırsa karşısında Fransa'nın nükleer silahlarını bulur gibi de böyle çok enteresan da çıkışlar yaptı. Dünya değişik bir düzlemde. Bu iş nereye gider, ne yapılır, ne edilir hani kestirebilmek zor. Ama burada da çeşitli yol ayrımları dünyalar tarafında oluyor. Bir taraftan da bakıyorsunuz İran Ermenistan'ı destekliyor. Azerbaycan'a çıkış yapıyor. Diyor ki işte e, sen kimsin buradan çekil biz seni ezeriz. 4000 tane balistik füze aynı anda bakıyor düşer falan gibi. Enteresan da bir yaklaşım var. Yani böyle dünyanın nereye gittiğini görebilmek gerçekten çok çok zor. Çünkü... Çok değişik bölgesel hareketler olabiliyor. İşte düşünün bir yerde bir kıvılcımın çıkması çok çok farklı yerlere bunu götürebilir. Bunu bu açıdan Türkiye'nin bu yaklaşımını Amerika kabul mü edecek, reddedecek ben de açıkçası merakla bekliyorum ama çok çok enteresan dengeler dönecek. Malum Biden'ın Türkiye bakışı belli. Hatta dün Suriye ile ilgili bir görevi bir yıl daha uzatan bir mektuba imza attı Biden ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden çıkması gerektiğini ve bu konuyla ilgili yanlış işler yaptığını Türkiye'nin iddiasında bulunarak baya da böyle sert bir şey yaptı Türkiye'ye. Ve tabi Türkiye'de kongrede ne olacak Türkiye'nin durumu? Çünkü çok fazla Türkiye karşıtı bir durum var içeride. Bunlar da nereye gidecek? Ben de açıkçası tabiri caizse çekirdek çitleyerek böyle geçeceğiz. o ne oluyor ne bitiyor bakacağız buraya. Şimdi bu gelişmelerle birlikte biraz önce de videonun başında anlattığım gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da çok ağır bir röportaj verdi ve ben dedi işte F-16 konusunda da dedi sıkıntı yaşıyoruz dedi ve dedi bundan sonra ben dedi Soçi'ye Putin'le görüşmeye gidiyorum ve bugün görüyoruz ki Rusya'daki böyle bazı haber kaynakları Türkiye'nin Rusya ile 24 milyar dolarlık bir silah anlaşması işte denizaltılar, gemiler, uçaklar falan filan böyle bir sürü şeyler, hava savunma sistemleri falan varolu var yazmışlar altına ee, böyle haberlerde çıkmaya başladı. Tabii şimdi bu 24 milyar doları duyunca ben durum ya bu para nereden geliyormuş, bayağı bir zenginmişiz biz demekten böyle kendimi alıkoyamıyorum. Ama bir taraftan da Türkiye Rusya ile ilgili o kartını oynamak üzere masaya da böyle bir bir ağırlığını koymaya çalışıyor. Bunu tabi Amerika kabul eder mi? Rusya ne der? Neler yapılır? Ne yapılır? Bunlar böyle önümüzdeki günlerin hareketli konuları olacak. Bu ilk videoda F-16 Block 70 ile ilgili yaptığım videoda çok fazla soru gelmişti. Bu sorulardan bir tanesi de işte Türk Hava Kuvvetleri'nin Rus uçaklarına dönebilecek mi? Olabilir mi böyle bir şey? Her şey mümkün onu söyleyeyim size. Yeter ki siz paradan haber verin. Bütün eğitim sisteminizi değiştirirsiniz, bütün bakım altyapınızı değiştirirsiniz, bütün yedek parçası tonunuzu değiştirirsiniz. Rus uçakları da kullanırsınız. Sonuçta bu hava kuvveti bir uçak kullanacak. Ama bunun maliyeti ne kadar olur? Yeni bir uçak almak mı mantıklıdır? Gidip bütün yapıyı, envanteri Rus uçağına mı çevirmek mantıklıdır? Bunlar tabii tartışılması, hesap kitap yapılması gereken konular. Ama ben bunları söylüyorum söylüyorum, hep konuyu şuraya bağlıyorum, bu konuyu çok atlıyoruz. İşte bugün Amerika'ya bağlıyız. Her tarafımız F-16. Hava kuvvetleri olarak. Yarın bunu Su-35 veya Su-57 yaptığımızda Rusya'ya bağlı kalacağız. Ama bir taraftan da giden Türk Havacılık ve Uzay Sanayinin gerçekleştirdiği Milli Muharip Uçak Projesi var. Milli Muharip Uçak Projesini hayata geçirebilirsek ne Amerika derdimiz ne Rusya derdimiz olacak ama bu projeyi hayata geçirmek kolay değil. Birçok konuda sıkıntı var. Örneğin ee, i̇lk prototipler bizim F-16'larda da kullanılan General Electric şirketinin ürettiği f 129 motorlarına sahip olacak. Bunu nasıl çözeceğiz? Ee, eğer Amerika bir şey yaparsa bu da yerlerine koyacağımız alternatiflerin çalışılması gerektiğini ortaya koyuyor. Ve tek bir yere de bağlı kalınmaması gerektiğini de bir kez daha ortaya koyuyor. Bakalım bunlarla ilgili ne olacak? Ee, neler yaşanacak? Masadan hangi kartlar dağıtılacak, hangi kartlar kazanacak veya hangileri kaybedecek? Bunları biraz önce de belirttiğim gibi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Gelelim Yunanistan'ın aldığı Rafal uçaklarıyla eğer doğru, gerçekleşirse Türkiye'nin alma ihtimali olan Blok 70'lerin karşılaştırılmasına. Şimdi Yunanistan ilk etapta 18 uçak için anlaşma sağladı. Yunanistan'da bir Miraj f 1 c Arkasından Miraj 2000 ve 3. nesil olarak da yani 3. E, aşama olarak da Rafal uçakları kullanılıyor. Yani Yunanistan'ın Fransız uçak, eğitim, e, silah konusunda bir altyapısı var. Nereden baksanız 40 yılı aşkın süredir bu işlem gerçekleştiriliyor. Ve pilotların eğitimleri var. Geçişleri çok daha rahat kolay oluyor. Yunanistan'a Fransa bu satış anlaşmasını yaparken 12'si ikinci el... Altısı da 0, 18 tane uçağa taahhüt etti. Bu rakam daha sonra 24'e ve son anlaşmayla birlikte 48'e doğru çıkıyor. İkinci el verilen uçaklar Mirajların F3R serisi, F3R serisi modernize edilmiş, ISR adarına sahip, bu ISR adarı çok önemli bir mevzu. ISR sayesinde çok fazla havada hedef görüyorsunuz, uzun menzilli görüyorsunuz, hava hava yerde veya denizdeki hedefleri Onlarca belki yüzlerce hedefi aynı anda takip ediyorsunuz. Çok net bir resim alıyor pilot. Bu açıdan önemli uçaklar. Karşılaştırdığımız zaman F-3R'lerle Rafal'ların F-16 Blok 70'lerin bir kere farklı uçaklar bunlar ama F-16 Blok 70'te de ASR radar sistemi var. E tabi ki çift motor olması Rafal'ın bir artı değer. F-3R'lerin bir özelliği de uçakta herhangi bir modifikasyona gerek kalmadan hem hava hava hem hava yer görevlerini yapması, aldığı bilgiyi de yerdeki kumanda merkezine iletmesi. F-16'larda da benzer özelliklerin olduğunu söyleyebiliriz ama dediğim gibi işte havada kalış, görev yarı çapları şunlar bunlar açısından iki farklı konsept bunlar. Hani elma ile armutu karşılaştırmak ne kadar mantıklı o da ayrı bir konu tabii ki. Şimdi Yunanistan'ın hedefi rafalların Yeni versiyon olacak. F-4 versiyonunu alabilmek. F-4 versiyonu için de hizmete giriş 2025. Amaç Fransa'nın F-4 versiyonuyla birlikte bu uçağı olabildiğince 5. nesil yani bir F-35 gibi 5. nesil bir uçağa yaklaştırabilmek. 5. nesillerin özellikleri nedir? Birincisi bu uçağın stelt olması. Yani radara görünürlüğünün çok çok düşük olması. Adeta radarın onu adeta diyorum görememesi. Şimdi bu normal tasarım olarak Rafal'da olacak bir şey değil veya F-16 blok 70'de olacak bir şey değil. Ne oluyor? Elektronik altyapı olarak, elektronik sistem olarak 4.5. nesil olan Rafalların F-3R modellerinin standartlarını daha da ileri taşımak, uçakların işte havada bir komuta kontrol merkezi gibi insansız hava araçlarını kontrol etmesini sağlamak, bazı sistemlerle düşmanı şaşırtabilmek alınacak anlık harekat resminin yere iletilmesini sağlamak gibi gibi böyle bir elektronik anlamda büyük bir çalışmanın olduğu böyle bir F4 standardı ki bu F4 standardı Rafal'ı farklı bir yere ben taşıyacağına inanıyorum. Yunanistan'ın da hedefi bu F4 standartlarında bir Rafal'ı alabilmek. Bu açıdan F4'ün standartları e, tabii ki Başta da belirttiğim gibi elma ile armutu karşılaştırıyoruz. Blok 70 ile Rafal'ı karşılaştırmak ama F4 standartı işi böyle biraz daha ileri taşıyacak gibi duruyor. Bu videoda size o ilk Blok 70 videosundaki teknik özellikler şunlar bunlar biraz diplomatik arka tarafını benim bu haberin nasıl oluştuğunun hikayesini bir de sizden çok fazla soru gelen Yunan Rafal'larında Blok 70'i karşılaştırmaya çalıştım. Umarım Aklınızdaki soru işaretlerini bir nebze olsun gidermiş olmuşumdur. Detaylar her zaman bizim YouTube kanalımızda en yeni haberler. Bak görüyorsunuz dünya bugün konuşuyor ama biz 2 gün evvel blok 70 meselesini anlattım size. Bizleri lütfen takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Katıl tuşuyla bizlere destek verebilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz her zaman tolgozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medya üzerinden de Takip edebilirsiniz. Ee, aynı zamanda bir Telegram kanalımız var. Burada da anlık haberleri ben paylaşıyorum. Çünkü her zaman web sitesine girip takip etme şansınız veya sosyal medya üzerinden olamayabiliyor. Telegram kullanıcıların da bizim bu kanalımıza bekliyoruz. Bizlere sorularınızı, işbirliği tekliflerinizi info.tolgaozbek.com adresinden yapabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.